Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomda Instagram hesabınız çalındıysa eğer uygulayacağınız metotlar nelerdir, geri çalınan hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz bu metotlardan bahsedeceğim. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konu hakkında görüşlerinizi veya bilgilerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi Dilerseniz videomuza geçelim. Özellikle son iki haftadır yaygın bir şekilde takip ettiğim insanların Instagram'larının e, başkaları tarafından ele geçirildiğini gördüm. Fakat e, burada çeşitli prosedürler var aslında. O hesabı geri almanız mümkün olabiliyor. Yeter ki doğru hareket edin, doğru adımlarla ilerleyin. Genellikle Instagram hesabınız ele geçirildiğinde ele geçiren kişi insanlardan ya para istiyor ya da çeşitli e, kodlar, linkler yollayarak o kişilerin de Instagram'ını ele geçirip hepsini tek bir havuzda topluyor. Sonra o hesapları e, özellikle takipçileri de yüksekse yüksek fiyatlara başkalarına e, veriyor, satıyor. Bundan dolayı da bu videomuzun konusu bu hesapları nasıl geri alırız, neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce hesabınıza giriş yapamıyorsanız... Yani sürekli girdiğiniz hesap sizi artık kabul etmiyorsa, şifreniz yanlış, kullanıcı adınız yanlış, mailiniz uyuşmuyor gibi bir hatayla e, saf dışı bırakılmışsanız yapmanız gereken ilk şey Instagram uygulamasını açmak. Muhtemelen hesabınız hacklendiği veya çalındığı için giriş sayfası gelecek karşınıza. Giriş sayfasında giriş bilgilerini unuttun mu giriş yapmak için yardım al seçeneğine basıyoruz. Karşımıza gelen ekranda hesabına eriş, kullanıcı adı veya e-posta kullan seçeneğine basıyoruz. Yani e, hesabımızı bulmak için ya kullanıcı adımızı ya da mail adresimizi girmemiz gerekiyor. Muhtemelen hesabınızı ele geçiren kişi ilk olarak sizin kullanıcı adınızı değiştirmiştir. Eğer bu durumla karşı karşıya kaldıysanız eski kullanıcı adınızı veya eski mail adresinizi girip sağ üst köşeden sağ ok tuşuna basıyorsunuz. Tüm bunlara rağmen hala hesabınızı bulamıyorsanız hesabınız ele geçirildikten hemen sonra arkadaşlarınızın desteğini alıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlarınız hala sizin o ele geçirilen hesabınızı takip ediyorsa yeni kullanıcı adını onların vasıtasıyla öğreniyoruz. Akabinde kullanıcı adı veya e-posta kısmına yeni bulduğunuz kullanıcı adını giriyorsunuz. Hesap bulunduğu zaman size mevcut birkaç seçenek sunacaktır. Eğer seçeneklerden hiçbirine erişiminiz yoksa yine daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var kısmına bir kere tıklıyoruz. Bu kısımda Instagram siz olduğunuzu teyit etmek amacıyla birkaç soru soracak size. Muhtemelen kimlik kartınızın fotoğrafını isteyecek ve sizin yüzünüzü belirlemek isteyecek. İstediği bütün bilgileri tam ve eksiksiz bir şekilde doldurmaya özen gösterin. Tahmini olarak bir iki gün içerisinde bu yaptığımız işleme geri dönüş almış olacağız. İkinci yöntem olarak da eğer bunları yapıp da başarısız oluyorsanız eğer açıklama kısmına bir tane link bırakıyorum. Bu linke güvenebilirsiniz çünkü Instagram.com uzantılı yani hiçbir şekilde kötü bir şey olmayacak buradan. Zaten e, domain e de bakarsanız eğer Instagram.com uzantılı olduğunu göreceksinizdir. Oraya tıkladığınız zaman e, formu dolduruyorsunuz. Oradaki formda yüksek ihtimalle sizi çözüme kavuşturuyor. Ama ilk anlattığım metodu uygulamanız her zaman sizin yararınıza olacaktır. Peki. Hesabımızı geri aldık. Nasıl güvende tutacağız? Geri çalınmayacağı ne malum? Instagram'ınızı aldığınızda yapacağınız ilk iş güçlü bir şifre koymak olsun. Hemen akabinde yeniden ayarlara girin ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirin. İki faktörlü kimlik doğrulaması demek sizin hesabınıza girmek isteyen bir kişi şifrenizi doğru biliyor olsa bile sizin kendi telefonunuza bir kod gelmeden ve o kodu Instagram'a girmeden hesabınıza giriş yapamıyor yani iki faktörlü kimlik uygulamasını kesinlikle aktifleştirin. Takip etmeyenleri bulma, takipçi arttır, beğeni arttır gibi sitelerden uzak durun arkadaşlar. Sizler bu siteye girmek için şifre girmeseniz bile bu siteler sizin hesabınızdaki etkileşimlerin ve şifrelerin hepsini ele geçirmekle yükümlü. Yani eğer siz birisiyle konuşuyorsanız bu site onu rahatlıkla görebiliyor. Şifrelerinizi rahatlıkla ele geçirebilir. Siz hiçbir zaman 3. seviye yazılımlara, 3. parti yazılımlara izin vermeyin. Bu hesapların çalınmasının temel önceliği oluyor çünkü. Genellikle hesabını kaptıran kişiler Instagram hesabını kullanarak bazı yasa dışı sitelere veya bazı kötü amaçlı sitelere veya bu tarz uygulamalara giriş yaptığı için Hesabını kaybedebiliyor, kaybetmese bile hesabının başkalarının yönetmesi sonucunda saçma sapan insanları takip edip saçma sapan insanların gönderilerini beğeniyor. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur, bir nebze de olsa fayda sağlamıştır. Dediğim gibi son iki haftadır büyük bir şekilde e, bir hesapları ele geçirme durumu söz konusu. Sizler de hesabınızı güvence altına almak istiyorsanız iki faktörlü kimlik doğurma Sizler de hesabınızı güvence altına almak istiyorsanız iki faktörlü kimlik doğrulamasını muhakkak ki etkinleştirin. Üçüncü seviye yazılımlara asla müsaade etmeyin. Instagram'ınızı Instagram olduğu için kullanın. Bu platformlarda öyle çok maceralar aramayın arkadaşlar. Yani 2-3 gün içerisinde hemen 1 milyon abone olayım diye bir düşünceniz olmasın. Bu pek mümkün bir şey değil. Hatta hiç mümkün bir şey değil. Ee, diyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istedikleriniz varsa, merak ettikleriniz varsa veya çekmemi istediğiniz içerikler varsa aşağıya yorum olarak iletebilirsiniz. Son dönemde bunlar çok patladığı için sizlere böyle bir bilgi içerikli video hazırlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konularınızı, fikirlerinizi de Aşağıya yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Şuradan veya şuradan çıkan kartlardan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir diğer videomuza kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.